Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Merhaba arkadaşlar. Borsa Kazan YouTube kanalım için oluşturduğum borsa hesabımda şu anda portföyümün değeri 8.530 lirayı göstermekte. Geçen haftaya göre %1.5 gibi bir zarar söz konusu. Toplamda başlangıca göre %61 civarı bir kar söz konusu. Bu hafta birkaç tane alım satım işlemi gerçekleştirdim. O basenin halka arzına katılmak için haliyle para yüklemeden bu hesabı yürütmek için portföyde bazı satış işlemleri yaptım. Bunları o anki ruh halimle Nasıl sattığımı videolaştırdım. Videonun devamında o kısımları da ekleyeceğim. Borsan yatırım, blok sattım. Totalde OBS'yi işin esası 1000-1200 lira arasında vereceğini düşünüyordum. Ama katılım bayağı yüksek olmuş ki bu beni mutlu etti. Borsa sever insanların çoğalması beni mutlu ediyor. Bize burada verdiği ha 46 olmuş, ha 100 olmuş, 150 olmuş bunun bir önemi yok. Borsa sever insanların çoğalması benim hoşuma gidiyor. Şimdi Sanko 200 lottu. 100 lotunu sattım. 1000 lirayı buradan temin ettim. 1500 lira yatırmayı düşünüyordum. Borsan yatırımdan da bir lot sattım. Tabii karda satış işlemi gerçekleştirince gerçek ortalama maliyette 362'den 358'e çekti. Normal alım maliyeti ortalaması 392. Ama karla işlemler kapata kapata. Başa baş noktası gitgide aşağıya çekiliyor. Bunu da burada belirtmiş olay. Beklediğimden az dağıtım oldu. 46 lot verdi. 150 lotluk bir talepte bulunmuştum. Şu anda 1000 lira gibi bir TL varlıkta paramız duruyor gün sonu itibariyle. Banka hesabına bir göz atayım. Evet portföyümde borsan yatırım halk e Halkars'dan yeni dağıtılan. Papilyon savunma. Geçen hafta %8'di, %7'lik bir gerilem oldu bu hafta. Sanko 200 lottu, 100 lota düştü. Bayağıdır bunu yapmıyoruz. Ayın başından beri bu ay ne yapmışız? 1 Temmuz, 29 Temmuz itibariyle. Görüldüğü üzere hisse hareketleri olarak da bu ay sadece o baseyi almak için Sanko ve Borusan yatırımdan lot satışı gerçekleştirdim. Tabii beklentim... 1000 ile 1200 lira arasıydı ama ne olur ne olmaz diyerek 1500 liralık bir talepte bulunmayı kendimce uygun gördüm. Bir halk arz var. Buna katılmak için hissesini de bozmam gerekiyor. Sanko aşağı yukarı %5'in üzerinde bir karı var. Şu an itibariyle. Sanko'dan biraz bir satış işlemi gerçekleştireceğim. Yarısını çıkacağım. Geri kalanında borsan yatırımdan çıkmayı düşünüyorum ama borsan yatırım şu anda fiyatı geri çekiliyor. Papillon mu borsan yatırım mı? İkisi de şu anda benim için aynı öneme sahip. Fiyatı izliyorum hangisi yüksekte kalırsa gün boyunca onu satış emrimi gerçekleştireceğim. 200 yüz lottan büyük ihtimalle yüz lotumu çıkarım. Bu fiyatlar uygun aslında. 1994-193'den çıksak olur Diğerini ne yapacağız? Borsan yatırımı ya da papilyo savunmayı Onu düşünüyorum Neyse birine satış işlemini gerçekleştireyim Kayda devam edelim 100 104 satacağım Yani bu yüzden satıyorum yoksa pek de satmaya gönlüm yok desem yeri Arkadaşlar Sanko'yu sattım 1993'den 1000 lira gibi bir rakam oradan geldi 1500 liralık katılım yeterli diye düşündüğüm için pilotta lotta borsan yatırımdan satsam yeterli papilyonu çillemeyeyim bu şekilde emir vereceğim bakalım gerçekleşirse satmış olalım Emrim gerçekleşti arkadaşlar şu anda satma sebebimin ne olduğunu canlı olarak Çekmiş olayım diye. Tabii halka arz bittikten sonra yayınlayacağız videoyu. Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.